Sevgili öğrenciler merhabalar dostlarım şimdi geldik teğetin eğiminin pekiştirme sorularını göreceğiz arkadaşlar bu videomuzda totalde 40'a yakın soru hazırlamışım ben arkadaşlar şöyle bir daha emin olayım hatırlamıyorum tam kaç tane hazırladığımı evet 40 tane sorumuz var sonra da bir de sınav sorularımız olacak. Bu 40 soruyu biz 2 videoda çekmeye çalışalım dostlarım. 20-20 böleyim ben bu soruları. İlk 20'sini bu videoda gömelim. Siz de iyice dinleyin. Bakın her çeşit soruyu koydum arkadaşlar. Bu video bitiminde TET'in eğimi ile ilgili hiçbir sıkıntınız kalmayacak inşallah. Çünkü her çeşit soruyu göreceksiniz. Yani bir soru bankasında bulunan her çeşit soruyu böyle bütün piyasalardaki soru bankalarını taradıp en güzellerini almaya çalıştım. Bazılarını kendim uydurdum dostlarım. Elimden geldiğince her çeşit soruyu koymaya çalıştım. Lütfen iyi dinleyin. Videonun hiçbir saniyesini kaçırmayın. Gerekirse sorudan önce ben çözmeden önce videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalışın arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Bakalım ne diyor bir numaralı soru. Diyor ki sana bir GX fonksiyonu verdim diyor. Daha doğrusu yukarıda öncelikle bir f(x) fonksiyonunun eğrisinin f(x) eğrisinin grafiğini vermiş. Ve bakıyorum grafiği yorumluyorum birazcık arkadaşlarım. Grafikte f(x) eğrisine tam şu noktada teğet olan bir doğru çizilmiş. Yani teğeti çizilmiş dostlarım. Peki bildiğimiz şeyleri konuşalım şimdi. Neler biliyoruz? Şurası 3 birim, şurası 2 birim, şurası da 3 birim verilmiş bize. Bakın buradan ben tanjant alfa'yı bulabiliyorum. 3/5. Yani bu ne demek? Tanjant alfa dediğim şey şu doğrunun eğimi. Peki bu doğru nasıl bir doğru? f(x) fonksiyonuna teğet bir doğru. Yani ben f(x)'in teğet doğrusunun eğimini buldum dostlarım. 3/5'miş bu eğim. Peki bu eğimi biz türevden nasıl buluyorduk? Bu fonksiyonun bir kere türevini alıp şuradaki teğet olduğu noktadaki apsisi yerine yazıyorduk dostlar yani türevindeki 2 değerinin karşılığı benim teğetimin eğimiydi o da 3 bölü 5'miş peki başka nasıl bir yorum yapabilirim burada bir de konu anlatımında ne dedim bakın bu noktayı sakın şunu unutmayın dedik bu noktanın absisini direkt x yerine fonksiyonda yazdığınızda yani f x yerine 2 yazdığınızda Y'si karşımıza çıkıyor. Yani 3 çıkacak. Demek ki bu ikisini hemen kullandık dostlarım. Şimdi gelin aşağıda da bize diyor ki. Sana diyor bir gx fonksiyonu tanımladım. Bakın gx'i x kare çarpı fx şeklinde. Yani iki fonksiyonun çarpımı şeklinde tanımladım diyor. Buna göre gx fonksiyonunun x eşit 2. Burada x var arkadaşlar fotokopide çıkmamış. x eşit 2'den çizilen... Teğetinin eğimi kaçtır diye bir soru soruyor bize. X eşit 2'den çizilen teğetinin eğimi kaçtır? Peki neydi hocam teğetin eğimi? X eşit 2 dediği için bunun türevini alacaksın. G'nin türevini al. X yerine 2 yaz. İşte sana sorulan şey buydu dostlarım. Bu fonksiyonun teğetinin eğimini soruyor. Hangi noktada x'i 2 olan noktada? Fonksiyonun bir kere türevini alıyorum x yerine de 2 yazıyorum. İşte bana sorulan şey bu. Yani g'nin türevini al, x yerine 2 yaz. Hadi gelin g'nin türevini birlikte şurada alalım dostlarım. Şimdi g'nin türevi eşittir diyorum. Şimdi g nasıl bir fonksiyondu? Çarpım durumunda bir fonksiyon. O zaman çarpımın türevini alalım. Birincinin türevi, x karenin türevi 2x'tir. Iki çarpı ikinciye aynen yazıyorum. Artı ikincinin türevi, yani f'in türevinde x diyorum, çarpı... Birinciye aynen yazıyor. İşte bu G'nin türevi. Şimdi burada da X yerine 2 yazacaksınız dostlarım. G'nin türevinde X gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. 4 olur. F'de 2 olur ki F'de 2'yi biz 3 diyebiliyoruz. 3 oldu. F'nin türevinde 2 olur ki onu da 3 bölü 5 diyebiliyoruz. Buraya da 3 bölü 5 yazalım. Çarpı 2 yazdığım için burada 4 geldi. Hadi burayı bir toparlayalım şimdi. 12 artı. Burası da 12 bölü 5. Burada bir payda eşitlemesi yapalım. 5'de 12 60. 12 daha 72. Bölü 5'i de unutmadım. İşte sorunun cevabı 72 bölü 5 çıktı arkadaşım. Evet geldik ikinci sorumuza. Yine gelin önce bir grafiği yorumlayalım isterseniz dostlarım. Bakın bize bir fx fonksiyonu verilmiş. fx fonksiyonunun eğrisi verilmiş. Ve tam apsisi -3 olan noktada da teyeti çizilmiş dostlar. Teyetin de gx olduğunu görüyoruz. gx fonksiyonuymuş teyeti. Şurası 135 dereceymiş. O halde burası 45 yapar. Bakın burası 4'tür, burası 4'tür. Teyetin eğimi dediğimiz şey yani fx fonksiyonuna x eşittir eksi 3 apsisli noktasında çizilen teğetin eğimi f'in türevinde eksi 3 demekti ki o da işte bu doğrunun eğimi olacak. Peki bu doğrunun eğim açısı 135. O halde eğimi tanjant 135. Tanjant 135 de eksi 1 demektir. O yüzden buraya eğimine eksi 1 yazdım. Bu doğrunun eğimi eksi 1. Peki başka ne yorumlayabilirim? f'de... Bu nokta f'in üstünde ya. x yerine eksi 3 yazdığımda 7 çıkacakmış. Onu da yazalım. f'te x yerine eksi 3 yazarsam sonuç 7'ymiş. Bunu da yazdık. Başka başka da şu anda gördüğümüz bir şey yok. Bir de istersek bu g fonksiyonunun denklemini yazabiliriz. Gerek var mı? Bir aşağıya bakalım. Şimdi soruyu okuyalım. Gerek varsa onu da buluruz. Diyor ki sana bir hx fonksiyonu tanımladım. Bu hx dediğim fonksiyon... F ile G fonksiyonlarının çarpımı şeklinde. He, bak G varsa bana G'nin denklemi lazım. O halde G'nin denklemini de bulalım. Şimdi hatırlayın daha konunun ilk başında arkadaşlarım size analitik geometride hatırlatmalar yazmıştık. Doğru denklemini yazmanın formülü vardı. Şimdi doğru denklemini bir orada verdiğim formülle bir de şimdiki öğreteceğim formülle de yazabiliyoruz. Bakın bu biraz daha kolayınıza gidecek. Şimdi G fonksiyonunun denklemini yazıyorum. G fonksiyonu x'i kaç noktasında kesmiş? 4. O zaman şöyle bir ifade yazıyorsunuz. X'i kestiği noktayı paydaya yazıyorsunuz. Yukarıya x diyorsunuz dostlar. x bölü 4. Artı y'yi nerede kesmiş? Onu da 4 şansımıza. O zaman y bölü 4 yazdık ve eşittir. Her zaman 1'e eşitliyorsunuz. İşte buradan paydalar eşit olduğu için x artı y eşittir 4 geldi. Hatta y eşittir 4 eksi çıktı. X çıktı. Bu senin gx fonksiyonun kardeşim. Şimdi hadi şuradaki soruyu bir daha okuyalım. Diyor ki hx eğrisine x eşit birden çizilen teğetin eğimi kaçtır? Yani neydi bu? Artık bunu çok iyi öğrendiniz. H'ın türevinde 1 miydi? Heh. Artı 1'i bulun diyor biz dostlarım. Teğetin eğimi dediğimiz şey türevini al. Apsisini yerine yazdı dedik. Şimdi hadi gelin h'ın türevini alalım birlikte. Dikkatli olun çarpımın türevi var. Şimdi haşın türevi eşittir. Birincinin türevi. Şuranın türevini alacağım. Bu bizim birinci ifademiz. Burası da ikinci ifademiz. Birincinin türevi. F'in türevinde eksi 3x çarpı içine girmeyi lütfen unutmayın artık. Eksi 3. Eksi 3x'in türevi de eksi 3. Çarpı. Bak bu birincinin türevi Çarpı ikinci. Yani gx. Artı. Şimdi ikincinin türevi. G'nin türevinde x. Çarpı birinciyi aynen yazıyorum. F'de eksi 3 x. Şimdi bize neyi soruyordu? X yerine 1 yazın diyordu. Hadi yazalım. H'ın türevinde 1 eşittir. F'in türevinde 1 yazarsam buraya eksi 3 olur burası. F'in türevinde eksi 3. Onu da yukarıda bulmuştuk. Eksi 1 demektir. Çarpı. 3 var bir de burada x yerine 1 yazıyoruz ya g'de 1 çıktı hemen g fonksiyonu burada arkadaşlarım x yerine 1 yazarsanız 4 1 olur 3 gelir artı şimdi g'nin türevinde x'i yazacağız buraya. burada burada g'nin türevini alırsanız 1 gelir x yerine zaten x olmadığı için ne yazarsanız yazın sabit fonksiyon olduğu için 1 çıkacak burası hep çarpı şuraya gelelim f de x yerine 1 yazdım f 3 geldi ki onu da ne bilmişiz 7 diye bilmişiz dostlarım buraya da 7'yi çarptık hadi toparlayalım eksi 1 ile 3'ün çarpımı 3 3 ile daha çarptım 9 artı eksi 1 ile 7'nin çarpımı eksi 7 9 eksi 7'den 2 geldi aradığımız cevap evet geldik 3 numeralı soruya Şimdi gx fonksiyonu gx'in x eşit 2'deki t, -t eğimi nedir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Gel şimdi bunu da birlikte konuşalım. Önce grafiği yorumlayalım. Burada biraz daha dikkatli olacağız arkadaşlar. Şimdi bir kere şu nokta bizim x eşit 2'de t, -t olduğunu istediğimiz noktadır arkadaşlar ki. Şimdi f'te iki kaça eşitmiş 1'e. Önce bunu bir yazalım. f'te 2 1'dir. Peki f'in türevinde iki kaçtır. Yani tam bu noktadan çizilen teğetin eğimi kaçtır diye soruyor bize. Peki bu nokta bizim dönüm noktamız olduğu için bu noktadan çizilen teğetin x eksenine paralel olduğunu görüyorum. Dolayısıyla eğiminin de sıfır olacağını biliyorum. İşte buraya dikkat edecektiniz dostlarım. Bu da tamamdır. Devam edelim şimdi soruyu okuyalım. Bize de diyor ki gx'in x'in x eşit 2'deki teğetinin eğimi yani g'nin türevindeki 2'nin ...değeri kaçtır diye bir soru soruyor. Hadi o zaman gelin g'nin türevini alalım bir kerecik. G'nin türevinde x eşittir. Bölümün türevi var. Birincinin türevi f'in türevinde x çarpı ikinci. Eksi ikincinin türevi 1 bir, çarpı birinci. Bölü ikincinin karesiydi. Hemen şimdi x yerine 2 yazıyor. Burası f'in türevinde 2 olur ki onun değeri sıfırdı. X yerine 2 yazıyorum çarpı 2... 1 çarpı f'de 2 olur. F'de 2 de 1'dir. Bölü x yerine 2 yazarsam burası da 4. Şimdi şurası 0 zaten. O zaman eksi 1 çıktı burası. Bir de bölü 4'ümüz var. Eksi 1 bölü 4'müş sorunun cevabı. 4 numaralı soru. x eşittir 1'den çizilen teğetin denklemi. Dostum teğetin denklemini vermiş bize hali hazırda. Bakın burada grafik grafik yok. Direkt yorumlayacağız. Şimdi bu teğetin eğimi, eğimi nasıl buluyorduk? Y'e yalnızken x'in kaç sayısı bizim eğimimizdi. Yani bu adamın eğimi 3. O halde teğetin eğimi 3. Teğetin eğimi dediğimiz şey neydi dostlarım? Bu eğriye bu apsisli noktadan çizilen teğetin eğimini soruyor. Yani f'in türevinde 1 yazıyorduk. Bu bize teğetin eğimini veriyordu. Bu tamamdır. Buna göre m çarpı n nedir diye bir soru soruyor bize hadi gelin bir kere türevini alalım 3x kare yapar artı m yapar bunun türevi ve x yerine 1 yazarsanız sonuç 3'e e eşitmiş 1 yazalım 3 artı m eşittir 3'müş demek ki biz buradan m'i 0 bulduk arkadaşlar. Bize de diyor ki m çarpı n kaçtır? Şimdi istersek n'i de buluruz dostlarım. Ama gerek yok. Çünkü m çarpı n dediğimiz m'i sıfır bulduğum için n ne olursa olsun. Yine sıfır çıkacak sonuç. O halde çok uzatmadım. Dört numaranın cevabı sıfırdır dedim. Ve geçtim beş numaraya. Doğrusu eğrisine teğet ise diyor. Bir doğru var. Ve bizim şu eğrimize teğet ise k k Kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlarım. Gelin bunun bir resmini çizelim. Şurayı ben bir şöyle ayırayım. Şöyle karışmasın. Şimdi dostum elimde bir tane eğri var. Şöyle bir şey çizdim rastgele. Bu bizim şu eğrimiz. Bunun da diyor ki şöyle bir noktada teğet olan bir doğru var. Bu doğrunun da denklemini 7x-k y eşittir. 7x-k olarak vermiş. Biz bu eğrinin de denklemini biliyoruz. y eşittir x bölü 4, şey x üzeri 4 bölü 4, eksi x artı 2 işte. Onu da isterseniz şöyle 4 bölü 4, eksi x artı 2 diye de buraya yazdım. Tamam. Şimdi bu noktanın özelliği şuydu. Bu noktaya bir kere bir harf verelim biz. Şöyle a virgül b noktası olsun bu. Şimdi bu noktadaki teğetinin eğimi. Y'si yalnız olduğu için x'in katsayısı eğim olacağından teğetin eğimi 7'dir. Peki bu ne demekti teğetin eğimi? Tam bu noktada apsisimiz a. İşte sen bu fonksiyonun f'in türevini alırsan ve a yazarsan teğetin eğimini buluyordun yani 7'yi buluyorsun. Bu 1. Başka ne biliyoruz arkadaşlarım? Şöyle bir düşünelim. Başka bildiğimiz şeyler buradaki X yerine A yazdığımızda şu e, eğri de Y'si B çıkıyor. Yani F'de A yazdığında Y'si B olacak. Bunu da biliyoruz. Bir de şu doğru denkleminde doğrunun da üstünde ya bu nokta. Bu doğru denkleminde de X yerine A yazarsam b çıkacak. Yani Y yerine B yazacağım. X yerine A yazacağım. Eksi K. İşte bunu da sağlayacak. Bu nokta hem eğriyi hem de bunu sağlayacak arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olduk. Şu anda gördüğümüz başka da böyle bir ekstra bir bilgi yok arkadaşlar. Hemen hemen her şeyi yazdık. Şimdi gelin bu bilgileri kullanalım. Öncelikle şurada türevini alıp x yerine a yazıp 7'ye eşitleyelim. Bunun türevini alırsak 4 başa düşecek. 4'ler gidecek x küp kalacak bir tek. Türevini alırsam bir de eksi 1 geliyor burada. Ve ben bu türevde x yerine a yazarsam a küp eksi bir eşittir 7 olur. Demek ki a küp 8 olur. a eşittir buradan 2 gelir dostlarım. a'yı 2 bulduk. Bu cepte. Artık a dediğimiz şey ikiymiş bizim için. Peki şimdi buradaki şu ifadeyi de kullanalım. Bakın şurayı da kullanalım. Artık f'de yani şu eğri de x yerine 2 yazdığımda. Ben B'yi bulabiliyorum. Hadi 2 yazalım. B eşittir. 2 yazarsam 2'nin 4. kuvveti 16. 4'e böldüm. 4 geldi burası. Eksi 2 yazıyorum. E 2 artı 2. 2'ler gitti. Bakın biz buradan B'yi de 4 bulduk. Artık noktamız belli. Gelin son olarak bu noktayı yani A ve B'yi şurada da yerine yazalım. B yerine 4 yazalım. Eşittir. A yerine 2 yazalım. 7 çarpı 2 olur. Bir de eksi K'mız var. 14. 4'ü bu tarafa alırsam 10. K'yı bu tarafa alırsam K. K eşittir. 10 çıktı. Aradığımız cevap buymuş. Gayet de güzel bir soruydu arkadaşlarım. İyi üstesinden geldiniz inşallah. Devam edelim. Buna benzer sorularımız daha çok var arkadaşlarım. Göreceksiniz zaten. Hepsini tek tek çözeceğiz inşallah. Evet, altıncı sorumuza geldik şimdi dostlar. Bakalım burada ne yapacağız. Eğrisinin x eşittir birden çizilen teğet doğrusu y eksenini hangi noktada keser diye bir soru sormuş bize. Tamam hocam. Şimdi biz bu eğrinin x eşittir birden çizilen teğet doğrusu için diyoruz. Şimdi demek ki x'in bir olduğu yeri soruyor bize. Peki x birken, şimdi bu eğrinin üstünde ya bizim x eşittir bir dediğimiz şey x 1 olduğunda y kaç oluyor? Onu bulalım. x yerine 1 yazarsam 1'in karesi 1. 1'den 3 çıktı. Eksi 2 geliyor. 1 yazarsam 1 geliyor. Ve eksi 2 bölü 1'den y'si de eksi 2 çıkıyor. Demek ki benim nokta x'i 1, y'si eksi 2 olan noktaymış. Bu tamam. Şimdi bildiğimiz başka ne var? Bildiğimiz şeylerden biri şu. Eğer ben f'in türevini alıp da bu noktanın absisini yani 1'i yazarsam ben buradan teğetin eğimini bulurum diyorum. E hadi bulalım o zaman teğetin eğimini. Bir kere türev alalım burada. ki bölümün türevi var arkadaşlarım. Birincinin türevi 2x'tir çarpı ikinci eksi ikincinin türevi birdir çarpı birinci x kare eksi üç bölüp ikincinin karesi x kare. Ve burada x yerine bir yazdığınızda bakın ne geliyor iki geliyor burası şöyle yapayım. Burası 2 geliyor. 1 yazarsam burası -2, -1 ile çarparsam bu da artı +2 geliyor. Yani 4 oldu. 1 yazarsam 1 geliyor ki burası da 4 çıktı. Yani teğetin eğimini buldum arkadaşlar ben. 4'müş teğetin eğimi. Şimdi bana da diyor ki bu teğet y eksenini hangi noktada keser? Şimdi bir şeyin bakın bir şeyin diyorum, doğru demiyorum. Parabol olur, eğri olur, bir doğru olur. Y eksenini kestiği noktayı nasıl buluyoruz? Biz x'e sıfır vererek buluyoruz dostlarım. O yüzden x'e sıfır vermem lazım. <gülüyor> x'e sıfır verip y'yi bulacağım. X'e sıfır e vereceğim de nerede vereceğim hocam? Tabii ki o aradığın şeyin denkleminde. Şimdi benden teğet doğrusunun denklemi isteniyor. Teğet doğrusunun Y eksenini kestiği nokta isteniyor. O yüzden benim teğet doğrusunun denklemini bulmam lazım. Şimdi teğet doğrusunun ben eğimini biliyor muyum? Evet. Noktasını biliyor muyum dostlarım? Tabii ki 1'e 2 noktasından geçiyor bu teğet. <gülüyor> o zaman hemen denklemini yazalım. Denklem yazmanın formülü y eksi y 1. Yani y eksi eksi 2'den y artı 2 eşittir. Eğim çarpı x eksi 1'di dostlarım. İşte bu benim. P'yet doğrumun denklemi. Bunu istersem düzenleyebilirim ama çok da gerek yok. Çünkü bana y eksenini hangi noktada keser diye soruyor. Yani x'e 0 verdiğinde y e kaç çıkacak diye soruyor. Hadi x'e direkt 0 verelim. x eşit 0 için. Burası ne oldu? y artı 2'dir. Şurası eşittir. 0 verirsem eksi 1. 4 ile çarparsam da eksi 4 gelir. 2'yi de bu tarafa atarsak y eşittir, eksi 6 olur. İşte y'yi eksi 6 noktasında kesiyormuş. Hatta x'i 0 olan, y'si eksi 6 olan noktada kesiyormuş dostlarım. 0'a eksi 6 noktasında keser diyebiliriz. Evet, 7. sorumuz. Oo, 20 dakika olmuş, daha 7 soru çözdük. Şimdi artık şöyle yapalım. Benzer sorular çıktığında biraz daha hızlı çözelim arkadaşlar. Her boku söylemeye çalışıyorum ben. Her ayrıntıyı söylemeye çalışıyorum ki iyi öğrenin diye. Mümkün olduğunca hiç bilmeyene göre anlatmaya çalışıyorum. Ama bundan sonraki sorularda aynı soru çıktıysa, hani benzer bir soru çıktıysa biraz daha hızlı çözmeye çalışalım. Fonksiyonunun gösterdiği eğrinin bir noktasındaki teğet doğrusunun denkleminin y eşittir 4 olması için a kaç olmalıdır diye bir soru sormuş bize. Şimdi... Elinde bir tane eğri var dostum. Şöyle rastgele bir eğri çizdim. Bunun bir noktadaki teğetinin y eşittir 4 olmasını istiyor. Mesela şu noktadaki tt olsun bu. Bu noktanın biz şu anda absisini bilmiyoruz. Ordinatını da bilmiyoruz dostlar. Bu noktanın apsisi ve ordinatını bulacağız birazdan. Şimdi bu eğrinin y eşittir 4 olmasını istiyor. Peki y eşittir 4 doğrusu dediğimiz x eksenine paralel bir doğru X eksenine paralel olduğu için bunun eğimi kaçtır? Sıfır. Eğimi sıfır demek ne demek? Bu noktada çizilen teğetin eğimi sıfırmış. Yani tam bu noktadaki, şuna x noktasına işte xk k, k olan nokta diyelim. X k olan noktada absinin türevi, türevini alıp bu noktanın apsisini yazdığımda teğetin eğimine eşitlenecek. Yani sıfıra eşitlenecek arkadaşlar. O halde hemen bir kere türevini alalım mı bu eğri? 6x kare eksi 2ax'tir. Bunun türevi. Ve ben x yerine k yazdığımda yani bu noktanın absisini yazdığımda 6k kare eksi 2ak eşittir. Sıfır olur. Hemen burayı bir k parantezine 2k parantezine alalım hatta. 2k parantezine alırsam. 3k eksi a kalır eşittir 0 gelir. Buradan da 2k zaten 0 değil. Buraya geçtim. O zaman burası 0 olacak ki a eşittir buradan ya da k eşittir buradan ne çıktı? a bölü 3 çıktı. İşte benim k dediğim nokta yani şurası a bölü 3'müş arkadaşlarım bunu bulduk. Absisimiz a bölü 3'müş. Peki... Ordinatımız ne peki dostlarım? Bu nokta sonuçta y eşittir 4 noktası değil mi? Y eşittir y'nin 4 olduğu doğrunun üstünde ise buradaki noktanın yani şu noktanın koordinatları, absisi a bölü 3'tür, ordinatı kesinlikle ama kesinlikle 4'tür diyebiliriz. Peki bu noktayı da bulduk. Peki bu noktanın şöyle de bir özelliği var mı? Eğrinin üstünde yani eğrinin denklemini sağlayacak. Yani sen fx eğrisinde x gördüğün yere a bölü 3 yazarsan sonuç 4 çıkacak. Hadi gelin x gördüğümüz yere a bölü 3 yazalım şurada. A bölü 3 yazarsak a'nın küpü bölü 27 olur. 2 çarpı var. a bölü 3 yazdım. a'nın küpü bölü 27 oldu. Sonra eksi a çarpı a bölü 3 yazıyordum dostlarım. a kare oldu. Bölü 9 oldu burası. Artı bir de 3 var. İşte bu işlemin sonucu 4 olacakmış dostum. Şimdi biraz yukarıya kaldıralım. Bu işlemi birlikte gömmeye çalışalım. Şimdi şunu 3 ile genişletelim. Burası 2 aküp bölü 27. Burası da aküp yaptı. 3 aküp oldu. 3 ile çarptığım için bölü 27 oldu. 2 taneden 3 tanesi çıkarsa eksi aküp bölü 27. Artı 3 geldi burası. Eşittir 4. 3'ü buraya atarsak eksi 3 gelecek. E, 4 eksi 3'ten de 1 kalacak. Yani eksi a küp bölü 27 eşittir 1 oldu. Hatta bir satır daha düzenleyelim. Eksi a küp eşittir 27. Yani a eşittir eksi 27 geldi. Neyin küpü eksi 27'dir? Tabii ki 3'ün deriz. Cevabımız eksi 3 gelir. A'yı bulduk peki geçtik buna. x eşit 2'den çizilen teğet doğrusu y eşittir, x ise bakın y eşittir, x ise bir kere bizim apsisimiz 2 olduğu için ordinatımız da 2'dir. 2'ye 2 noktası bu 1 2 x eşittir, 2'den çizilen teğet f'in türevinde 2 yazdığımda ben neyi buluyorum? Bu teğetin eğimini. Peki bu teğetin eğimi kaç? 1. Bunu da bulduk. Sonra F'de x yerine 2 yazdığımda y'nin de 2 çıktığını bu noktadan gördüm. Bunu da yazdık. Şimdi bu bilgileri gelin hepsini kullanalım. Önce bir türevini alalım dostlarım bu ifadenin. Türevini alırsak 2x artı b yapar. Ve x yerine 2 yazalım. 4 artı b yapar. Ve bu da neye eşitmiş? 1'e. Demek ki b eşittir. Eksi 3. Bunu bulduk. Paketledik. Bu bir. 2- B'miz eksi 3 oldu. Gelin bir de bu şu ifadeyi kullanalım. X yerine 2 yazalım hemen. Y'si de 2 çıkacakmış. Şimdi 2 eşittir. 2 yazarsam 4 artı 2 çarpı B. B'yi eksi 3 bulmuştum. 2 ile de çarparsam eksi 6 gelir. Artı bir de C'miz var. Bakın şurası eksi 2 yaptı. Eksi 2'yi buraya atarsak 4 eşittir C çıktı. Bu da tamamdır. Bize neyi soruyordu? B ile C'nin toplamı. 4 ile eksi 3'ün toplamı 1'dir. Bu sorunun cevabı. Geldik buna. Parabolünün üzerindeki 1'e iki noktasından çizilen teğet doğrusu y eksenini sıfıra bir noktasında kesiyor. Buna göre A çarpı B çarpımı kaçtır diye bir soru sormuş. Parabolünün üzerindeki 1'e iki noktasından çizilen teğet doğrusu. Şimdi bunun bir resmini çizmeye çalışalım mı arkadaşlarım? Şöyle bir şey koordinat düzlemi çizeyim. Elimizde bir tane parabol var. Şöyle rastgele çiziyorum arkadaşlar bu parabolü. 1'e e 2 noktası varmış. Şurası 1 e iki noktası olsun. Bu noktadan çizilen de bir tane teğet varmış. Ve bu teğet y eksenini sıfıra bir noktasında kesiyormuş. Şurası sıfıra bir noktası. Dostum, şimdi bizim bu fonksiyonun türevini alıp bu noktanın absisini yazdığımızda neyi buluyorduk? Teğetin eğimini. Ya hocam teğetin eğimini nasıl bulacağız? Dostum çok basit bak. 2 noktasını biliyorsun. 2 noktadan eğim bulacaksın. Neydi? Y'ler farkı bölü x'ler farkı. 2'den 1 çıktı 1. 1'den 0 çıktı 1. 1/1'den 1 geldi teğetin eğimi. Konunun başında bunun formülünü vermiştik. Unutanlar bir daha oraya baksınlar arkadaşlarım. Bu tamamdır. Bunu bulduk. Şimdi Hemen isterseniz bunu bir kullanalım. F'in türevini alalım. X yerine 1 yazalım. Şimdi F'in türevini alırsak 2AX artı B gelir. X yerine de 1 yazdığımda 2A artı B eşittir. 1'e eşit olacakmış dostum. Bir tane denklem bulduk dostlar biz şimdi. Peki bu nokta eğrinin üstünde olduğu için eğrinin denklemini de sağlayacak. Bakın bunu asla unutmayın demiştik. Neredeyse her soruda... Noktayı, eğri de yerine yazıyoruz. Hemen X yerine 1, Y yerine 2 yazalım. Y yerine 2 yazarsam 2, X yerine de 1 yazarsam A artı B gelir. Bakın bir denklemde buradan bulduk. Şimdi bu ikisini gelin alt alta çıkartalım. Şunu da altına yazayım. A artı B eşittir 2ymiş. Direkt çıkartıyorum. 2A'dan A çıktı A. B'den B çıktı 0, 1'den 2 çıktı, eksi 1. A'yı eksi 1 bulduk. A eksi 1 ise, eksi 1 buraya at, 3 geldi B. Bize de bunların çarpımını soruyor. Eksi 3 çıktı. Sorunun cevabı. Geldik buna. Eğrisini hangi noktadan çizilen teğet eksenleri eksi 0 ve 0'a 6 noktasında keser diye bir soru sormuş bize. Tamam. Şimdi artık burada şekil çizmeyeceğim. Kendimiz direkt yorumlayalım. Dostum. Öyle bir nokta var ki. A virgül B noktası diyelim biz buna. Bu noktadan çizilen teğetin eğimi. F'in türevinde a demekti t teğetin eğimi. Peki f'in türevinde a teğetin eğimi ise şimdi benim bu eğrinin çizilen t, -t eğimini bulacağım. Bildiğim şey teğet denklemi eksenleri iki noktada kesiyor bakın iki noktasını vermiş. O halde hemen 0-6 bölü 4-0'dan teğetin eğimini buldum. Buradan da 6 bölü 4 yani 3 2 çıktı. T'yetin eğimi dostlarım. Demek ki ben bir kere türevini alıp x yerine a yazdığımda 3 bölü 2'ye eşitleyeceğim. Hemen bir kere türevini alalım. 2x gelir. Artı 3 gelir. X yerine de a yazıyorum. 2a artı 3. İşte bu benim teğetimin eğimi yani 3 bölü 2 çıkıyor arkadaşlarım. Hadi burayı bir düzenleyelim. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsam 3 bölü 2 eşittir 2a. A eşittir 3 bölü 4 geldi. Peki, a'yı bulduk. 3 bölü 4müş a dediğimiz şey. Şimdi biz noktanın absisini bulduk. Bize de ordinatını da soruyor. Bunu hangi noktada keser diye sor. Hangi noktada? He, hangi nok, ekseni hangi noktadan çizilen teğet. Biz şimdi o noktanın absisini bulduk. Ordinatı bulmak için ne yapacağım? Getirip eğri denkleminde x yerine 3 bölü 4 yazacağız dostlarım. Buradan da b'yi bulacağız. Hadi bulalım. Şimdi y eşittir olur. x yerine 3 bölü 4 yazıyorum. Burası 9 bölü 16 eksi 9 bölü 16 geldi. 3 bölü 4 yazarsam artı 9 bölü 4 geldi. Artı 1. Bunu 4 ile genişletelim. Ee, ne oldu burası? Eksi 9 Artı 4 ile çarparsam 36 16 artı 1 oldu. 36'dan 9 çıktı. 27 mi kaldı burası? Evet 27 bölü 16 oldu. 27 bölü 16 artı 1. 16 ile 1'i çarptım. 16 27 ile topladım. 30 olsa 46 olurdu. 3 çıkart 43. 43 bölü 16 geldi. Benim de y dediğim şey. Yani noktanın apsisi 3 bölü 4... Ordinatı 43 bölü 16. 3 bölü 4'e 43 bölü 16'dır bizim aradığımız cevap. Evet 10 numara da tamamdır. Geldik 11 numaralı sorumuza. Fonksiyonunun x eşittir bir apsisli noktasındaki t, t artık bu teyetin eğimi bu doğrunun eğimi yani eksi 2. Peki biz bunu nasıl buluyorduk? F'in türevinde x yerine 1 yazarak, bir noktasındaki apsisi dediğine göre. Bu doğruya paralel ise, paralel ise bunun eğimiyle, benim eğimim aynı olacağı için direkt bunun eğimine eşit. Edelim. A kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi ne yapacağız? F'in türevini alacağız. x yerine 1 yazıp, eksi 2'ye eşitleyeceğiz. Hadi F'in türevini alalım. Bölümün türevi var arkadaşlarım. Dikkatli olunuz. Bölüm türevi alacağız burada. Şimdi birincinin türevi. Şurada yazalım. 2x artı a çarpı ikinci yani x artı 1. Eksi ikincinin türevi yani 1 bir, çarpı birinci. x kare artı a x ikincinin karesi yani x artı 1'in karesi. Evet x yerine 1 yazıyorum. 1 yazarsam burası 2 artı a olur. 2 artı a çarpı 1 yazarsam 2 gelir. Eksi 1 yazdım 1 artı a geldi burası bölüm 1 e, yazdık i̇ki. 2 2'nin karesinden 4 geldi ve bu işte türevini aldım x yerine 1 yazdım eksi 2'ye eşit olacak dedim. Şimdi bir satır daha toparlarsak cevap gelecek burası 4 artı 2 a 1 eksi, eksi a eşittir 8 oldu a eşittir burası 3 üç yaptı 3'ü bu tarafa atarsam 11 çıktı. Geldik buna. Eğrisine, üzerindeki bilmem ne noktasında çizilen teğet, y eksenini bilmem ne noktasında kestiğine göre a artı b toplamı kaçtır ki? Aynısını bir sayfa arkada çözdük arkadaşlar. Şimdi bu nokta bu eğrinin üstündeymiş dostlarım. Bu bir. Bu teğet doğrusu y eksenini şurada kesiyor. Yani teğet doğrusunun iki noktasını biliyorum. O halde teğetin eğimini iki noktadan bulalım. 3 eksi 4'ten eksi 1. Eksi bir eksi sıfırdan, eksi bir yani bir geldi teğetin eğimi. Peki teğetin eğimini türevden nasıl buluyorduk? Fonksiyonun bir kere türevini al, noktanın absisini yaz, bu sana teğetin eğimini yani biri veriyordu demiştim. Peki, şimdi bir de bu nokta bizim eğrimizi de sağlıyor, değil mi dostlarım? Bu noktadan çizilen teğet diyor ya. Demek ki f'de ben x yerine eksi bir yazarsam y'si 3 gelecek. Bakın iki tane bilgi var elimizde, bunları kullanalım şimdi. O halde bir kere türev alalım hemen. Türev alırsam 2ax gelir. Artı b gelir. Burada da x yerine eksi 1 yazarsak eksi 2a artı b eşittir 1'miş. Şimdi x yerine direkt eksi 1 yazarsak yazalım. Eksi 1'in karesi 1 a gelir. Eksi 1 yazarsam eksi b artı 1 eşittir 3'müş. Yani a eksi b eşittir 2ymiş dostlarım. Bu da ikincisi. Şimdi hemen bunları biz bir alt alta çıkartalım. Şöyle önce bir alt alta yazayım. Eksi 2a artı b eşittir 1. Bir. bir de a eksi b eşittir 2. Direkt toplayayım hatta. Bakın ne geliyor? B'ler gidiyor. Burası eksi a eşittir 3. a eşittir eksi 3 geldi. Peki a eksi 3 ise? Eksi 3 burada. 2 de buraya eksi 2 geldi. Eksi 5. B de buraya gitti. B de eksi 5. Bize neyi soruyordu? A artı B. İkisinin toplamını soruyor. Cevap eksi 8. Tabii siz şurayı göremediniz. Heh gösterdik şimdi. Evet geldik buna. Fonksiyonla üzerindeki x eşittir 1 noktasındaki absisli noktada çizilen teğet, şunu fonksiyonu hangi noktada teğet olur diye sormuş bize dostlar. Şimdi x eşittir 1 absisli noktada çizilen teğet. Yani bunun x eşittir ee, şunun türevini alıp da fonksiyonun x yerine bir yazdığımda ben teğetin eğimini buluyorum. Peki hemen bir teğetin eğimini bulalım. Ee, gelin bunun türevini alalım arkadaşlarım. 3x kare eksi 6 yapar. X yerine de bir yazalım. 3 eksi 6'dan eksi 3 yaptı. Bu bizim teğetimizin eğimi. Şimdi diyor ki işte bu teğet olan nokta doğru bu fonksiyona hangi noktada teğettir? diye bir şey soruyor. Yani elinde bir g x fonksiyonu var. Öyle bir noktadan çizilen teğet var ki bu teğetin eğimi, eğim teğet eksi 3 geldi arkadaşlar. Hangi noktadan çizilen diyor? a virgül b noktası olsun. Peki burayı yorumlarsak, g'nin türevinde a dediğimiz şey teğetin eğimine yani eksi 3'e eşit olacak. Hadi bunu kullanalım şimdi. G'nin türevini alalım arkadaşlarım. G'nin türevi nerede? Heh şurada. Şöyle yapalım. Eksi 2x artı 5'tir. X yerine a yazarsak eksi 2a artı 5 olur ki bu da eksi 3'e eşitmiş. Eksi 2a'yı buraya alalım. Eksi 3'ü buraya alalım. 8 olsun. Demek ki a 4. Apsisi 4 olan noktada. Peki bu apsisi 4 ise? Ordinatı kaç bunun? Hemen ne yapıyorum? Getirip burada x yerine 4 yazıyorum dostlarım. x yerine 4 yazarsak... ...g'de 4... ...yani y dediğimiz şey... ...eksi 16 gelir. 4 yazarsam artı 20 eksi 15. Burası 4. Eksi 15 eksi 11 yaptı b. B'de eksi 11. Hangi noktadan diyordu? 4'e... ...şurada gösterelim. 4'e eksi 11 noktasından çizilen etmiş Bizim aradığımız cevap. Evet geldik buna. Parabolünün doğrusuna en yakın noktasını bulunuz. İşte bakın ilk defa çözeceğimiz en yakın noktasını bulun sorusudur. Şimdi elinizde bir parabol var dostlarım. Y eşittir x kare eksi 3x artı 2 parabolü. Bu parabolün bir de şöyle bir doğru denklemi vermiş. Y eşittir 3x eksi 8. Bize de diyor ki bu parabolün üstünde öyle bir nokta var ki bu nokta diyor bu doğruya en yakın noktası olsun. İşte bu noktaya da biz A virgül B diyelim. Şimdi tam bu noktadan bir teğet doğrusu çizsek bu teğet doğrusu buna paralel olacak. Yani bu teğet doğrusunun denklemi de Y eşittir 3X eksi K gibi bir şey olacak arkadaşlar. Paralel olacağı için x'lerin ve y'lerin katsayıları aynı olmalı. Bakın bu da 1, bu da 1, bu da 3, bu da 3. Ama sabit sayısı farklı bir sayı olabilir tabii ki paralel olduğu zaman. İşte şekli bu. Olayımız bu. Şimdi bizim bildiğimiz şeyler. bu eğriye bu noktadan çizilen teğetin denklemi bu. Demek ki teğetin eğimi 3. Bakın Y'e yalnız, x'in katsayısı direkt teğetin eğimi. O halde teğetin eğimi dediğim Fonksiyonun türevinde x yerine a yazdığımda teğetin eğimini buluyorum o da 3'müş dostlarım. Bildiğim ifade bu. Hadi fonksiyonun bir kere türevini alalım isterseniz hemen. Türevi nedir bunun? 2x-3'tür. a yazarsam 2a-3 gelir bu da 3'e eşitmiş. 3'ü buraya attım 2'ye böldüm a eşittir 3 çıktı. Bakın bu noktanın absisini 3 buldum. Peki ordinatını nasıl bulacağız hocam? Nasıl buluyorduk ordinatı? Eğri de yerine yazıyorduk. Hemen getirip X yerine 3 yazalım. Y'yi de bulalım. Yani B'yi bulalım. X yerine 3 yazarsam 9 eksi 9 artı 2'den 2 geldi dostlarım. Bu da B'si. Demek ki bizim noktamız 3'e 2 noktasıymış dedik. Evet 14 numarada tamamdır. Şimdi geldik 15 numaralı sorumuza. 15 numara nerede? Burada. Şunu da alalım. Daha da çok soru var ya. Hadi biraz hızlı olalım. Evet, fonksiyonla x eşittir 4 noktasında çizilen teğetin eğimini bulunuz diyor. Yani bize şunu soruyor arkadaşlar. g'nin türevinde 4 teğetin eğimidir. Bunu da bana bul diyor. Biz şimdi grafiği birazcık yorumlayalım şurada önce. Şu noktada çizilen teğetin denklemini görüyoruz dostlarım. Bizim bildiğimiz şey ee, bir kere eğrinin üstünde olduğu için f'de 4 kesinlikle 2. Bir de f'in türevinde 4. Bu da teğetin eğimidir. Şu teğetin eğimidir. Bu teğetin eğimini de şu iki noktadan bulalım. Bakın burası -2'ye 0. Burası 4'e 2. Hemen y'ler farkı 2'den 0 çıktı 2. 4'ten -2 çıktı 6. 2/6'dan 1/3'tür. Şu doğrunun eğimi yani f(x) fonksiyonuna apsisi 4 olan noktadan çizilen teğetin eğimi 1/3'müş dostlarım. Bunu da bulmuş olduk. Şimdi gelin şu fonksiyonun türevini alıp e, ve bildiğimiz gibi x yerine 4 yazalım. Önce bir türevini alalım. Çarpımın türevi var. Birincinin türevi 2x çarpı ikinci artı ik şey ikinci direkt artı ikincinin türevi çarpı birinci. Şimdi X yerine de 4 yazın diyor. Yazalım. 8 çarpı F'de 4 olur. Biz F'de 4'ü 2 bulduk. 8 çarpı 2 olur. Artı. F'in türevinde 4 olur. 1 bölü 3 bulduk. Çarpı. 2 yazarsam 4, 2 daha. 4, 1 daha 5 olur. Bunu da toparlarsak 16 artı 5 bölü 3 geldi. Bu da 48. 53 bölü 3 çıktı galiba. Yanlış hesaplamadıysam. E, f'in türevi 1 bölü 3'tü. Burası 4. Ee, ne geldi? A 4 yazıyorduk. Pardon. 2 yazdım ben. 4 yazıyorduk değil mi? Heh. 16, 1, 17 geldi burası. Pardon. Heh. 17 bölü 3 çıktı burası. 48, 58, 58, 60, 65 geldi arkadaşlarım. 65 bölü 3. Sorunun cevabı. Evet. Fonksiyonunun hangi noktalarından çizilen teğetler doğrusuna paralel olur diye bir soru sormuş bize arkadaşlar. Şimdi fonksiyonun bir kere e, şuna paralel olduğu için bizim çizeceğimiz t t'ler t'in eğimiyle bunun eğimi aynı olacak paralellikten dolayı. O halde benim teğetimin eğimi kesinlikle 7. Yani f fonksiyonuna türevinde öyle bir nokta var ki o noktanın absisini yazdığımda teğet 7 çıkacak. Hadi türevini alalım bir kere arkadaşlarım. <gülüyor> 3x kare artı 6x eksi 2. x yerine de a yazalım. 3a kare artı 6a eksi 2 eşittir 7 olacak. Ee, eksi 7'yi bu tarafa eksi 7 olarak alalım. 3a kare artı 6a eksi 9 eşittir 0 olacak. Bizim amacımız buradan a'yı bulmak şimdi. a hemen 3'e bölersem bu denklemi daha güzel görürüm. a kare artı 2a eksi 3 eşittir 0 olur. Çarpanlarını ayırıyorum. 3'e 1 diyelim. Şurayı eksi yapalım. Demek ki a eşittir ya 1, a eşittir ya da eksi 3 olacak. Zaten 2 değeri çıkacağını biliyorum. Neden? Çünkü hangi noktalarından demiş. Demek ki absisi ya 1 ya da eksi 3 olan noktalardan çizilen t'ler için soruyor bize. Şimdi x yerine, tabii bunların bir de y'sini bulalım. x yerine 1 yazalım şurada arkadaşlarım. 1 yazarsak 1 3 buradan 4, 2 buradan gidiyor 2, 3 geliyor 5. Demek ki 1 yazdığımda y'si de 5 çıkıyor. Yani bu nokta 1'e 5 noktasıdır. Peki, eksi 3 yazalım. 27, ee, eksi 3 yazarsam eksi 27, artı 27, buralar sıfırladı. Geç orayı. Eksi 3 yazıyordum, 6, 3 daha 9. Bu da 9 çıktı y'si. Yani bu da eksi 3'e 9 noktasıymış diyebilirim. İşte bir bu noktadan bir de bu noktadan çizilen teğetler şu doğruya paralel oluyormuş diyebiliriz. Evet 17. soru. Y eşittir fx fonksiyonu dörde 7 noktasında çizilen teğet verilmiş. Buna göre bilmem ne eğrisine x eşittir 1 apsisi noktadan çizilen t'i eğimi. Gelin önce şunu bir yorumlayalım. Şimdi burada f'de 4 eşitmiş 7'ye. Bir de f'in türevinde 4'ü alırsa şuradan çizilen teğetin eğimini bulurum arkadaşlar. Peki bu teğetin iki noktasını biliyorum. Bak bir noktası 4'e 7. Bir noktası da şuradaki 0'a 6. Buraya 6 vermiş dostlar. Hemen teğetin eğimini bulalım. 7 6'dan 1, 4 0'dan 4. 1/4'tür. Demek ki bu teğetin eğimi 1/4. O halde f'in türevinde 4 1/4'tür. Şimdi bu eğriye X eşittir bir noktasından çizilen bilmem ne bilmem ne diyor. O zaman bu eğrenin bir kere türevini alalım biz. Üstlü bir fonksiyon var. Bir de bileşke fonksiyon var. Önce üstten başlayalım. 2'yi başa aldım. Kuvveti bir azalttım. Geri kalan her şeyi aynen yazdım. Çarpı. Şimdi F'e geldim. F'in türevini aldım. İçini aynen yazdım. Çarpı. İçinin türevini aldım. 3 geldi dostlarım. Bana da ne diyor? X eşit bir için T'nin eğimi. Yani direkt x yerine 1 yaz diyor. Yazalım x yerine 1. 2 çarpı f'de 4 olur. F'in türevinde 4 olur. Çarpı 3. Şimdi f'de 4 neydi? 7. Şurası 7. Burası neydi? 1 bölü 4. 2 kere 7. 14. 14 çarpı 3. Çarpı 1 bölü 4. Şunlar gitsin. 7 kalsın. 21 bölü 2 çıktı sorunun cevabı. Geldik buna. 18. Fonksiyonuna, ya arkadaşlar ağzım dilim kurudu ben bir çay alıp gelip şurada şeyi bir durdurayım ya. Evet devam ediyoruz. Şimdi bu soruyu bir tane tane yorumlayalım. Şimdi diyor ki y eşittir fx fonksiyonuna bu noktasında çizilen teğetin denklemi. Buraya kadar bir yorumlayalım. Şimdi teğetin denklemini vermiş demek ki teğetin eğimi 2. Peki hangi noktada çizilen? X'i eksi 1 olan noktadan çizilen. O zaman şunu diyebilirim. F'in türevinde eksi 1 kesinlikle 2'dir. Bir de bu nokta bizim eğrimizin üstünde olduğu için F'in kendisinde eksi 1 eşittir y'si. Yani o da 2'ymiş arkadaşlar. Peki bunu biliyoruz. Devamında da diyor ki bu fonksiyona x eşittir eksi 1 absisli noktadan çizilen teğetin denklemini bulun diyor. Önce biz teğetin eğimini bulalım. Şimdi bir kere şunu da bilelim. X'i 1 ise y'si kaç? Hemen bu eğriyi soruyor ya şimdi artık sorunun ikinci aşaması. Şurayı soruyor Bu eğri de, x'i 1 de tamam da y'si kaç onu bulalım. X yerine 1 yazarsam burası f'de 1 olur. Ki f'de 1 neydi? 2. 1 yazarsam 1 bir artı 1'den 2 gelir. 2 i̇ki bölü 2'den de 1. Yani bizim noktamız eksi 1'e... Bir noktasıymış arkadaşlarım, bunu da bulduk. Bu noktadan çizilen teğetin denklemini istiyor. Şimdi teğet denklemini yazmak için noktanın tamamına ihtiyacım var. Sadece absis yeterli değil, o yüzden y'sini de buldum arkadaşlar. Tabi noktanın dışında bir de neye ihtiyacımız var? Bunun teğetinin eğimini de bilmemiz lazım bizim denklemini yazabilmemiz için. Eğimini bileceğiz. Teğetinin eğimini nasıl bulacaktık? Türevini alıp x yerine eksi 1 yazarsam ben bu eğrinin teğetinin eğimini bulurum. Peki türevini alalım o halde bir kerecik. <gülüyor> Bölümün türevi var. Birincinin türevi f'in türevinde x çarpı ikinciye aynen yazıyorum. x kare artı 1. Eksi ikincinin türevi 2x'tir iki çarpı birinciye aynen yazıyorum. fx bölü ikincinin karesi yani x kare artı 1'in karesi. Ve burada da x yerine eksi 1 yazacağız. Bakalım neler gelecek. X yerine eksi 1 yazalım. F'in türevinde eksi 1 olur yani 2. Eksi 1 yazarsam 1 bir artı 1'den 2. Eksi. Eksi 1 yazarsam artı 2 oldu. Eksi 1 yazarsam f'de eksi 1 o da 2 geldi. Bölü. Eksi 1 yazarsak 1, 1, 2'dir. Karesi de 4'tür. 4, 4, 8 bölü 4'ten bu benim aradığım denklemin teğetin. Eğimi 2 2'ymiş arkadaşlarım. Bunu da bulmuş olduk böylelikle. Şimdi t'nin noktasını biliyorum. Eğimini biliyorum. Denklemini yazmamı istiyor ve yazıyoruz. y eksi y 1. Yani 1. Eşittir. Eğim çarpı x eksi x 1. Yani 1. O da artı 1'e döndü. İşte t, -t denklemi de budur. Bunu bir satır düzenleyelim. y-1 eşittir 2x artı 2 yapar. Hatta y eşittir 2x-1 de buraya atarsam artı 3 yapar. Sorunun cevabı budur arkadaşlar. Evet. Çevirdik arka tarafa. Geldik 19 numaralı soruya. fonksiyonla x eşittir 3 apsisli noktada çizilen teğetin denklemi. Gayet basit bir soru artık bizim için arkadaşlar. Şimdi teğetin denklemini istiyor. Denklem istiyorsa hem noktanın tamamına hem de eğime ihtiyacım var. Önce noktanın tamamını bulalım. Yani x yerine 3 yazarsak 3 yazdığımda 15, 6 çıktı, 9, dışarıya da 3 diye çıktı. Yani 3'e 3'müş noktamız. Şimdi teğetin eğimini bulalım önce bir. Teğetin eğimi dediğimiz şey f'in türevini al. Hemen alalım türevini. Köklü ifadenin türevi neydi? İçinin türevi bölü 2 çarpı kendisi. Burada da x yerine 3 yazacaktık. 3 yazarsak burası 3. 6 5 bölü 6 çıktı teğetin eğimi. Evet teğetin eğimi var. Noktası var. Denklemini yazın diyor. Hadi yazalım. y-y1 yani y-3 eşittir. Eğim çarpı x eksi x1 yani x eksi 3. 6'yı buraya çarpı durumunda atıyorum. 6y eksi 18 eşittir. 5'i de içeriye dağıtıyorum. 5x eksi 15. Düzenleyelim. 6y eksi 5x eksi 15'i buraya alırsam eksi 3 gelir. Sorunun cevabı budur arkadaşlarım. Eşittir 0 tabii ki. Dedik. Başka? Yani bunu ben mesela şıkları ne yapmışım? Eksiyle çarpılmış halini yazmışız. Çok önemli değil o. Geldik buna. Şimdi burada da fx fonksiyonu bu noktada çizilen teğet Bu doğruya diktir diyor. Dikse eğimleri çarpımı eksi 1 olacaktı. Bunun eğimi 3 ise benim aradığım teğetin eğimi eksi 1 bölü 3 olacak ki çarpımları eksi 1 olsun. Peki teğetin eğimi neydi? Bu fonksiyonun türevini al ve x yerine apsisi yaz. Eksi 3'ü yazdım. f'nin türevinde eksi 3, 1 bölü eksi 1 bölü 3'müş. Peki... Direkt şu noktayı da nasıl yorumluyorduk? X yerine eksi 3 yazarsak, yani f'te eksi 3 yazdığımda da y'sine eşitti, 2'ye eşit. Şimdi gelelim sorumuza. Gx fonksiyonunu vermiş, g'nin türevinde eksi 3 istiyor. O zaman g'nin türevini alalım. Çarpımın türevi var, birincinin türevi 1 bir, çarpı ikinciye aynen yaz. Artı ikincinin türevi çarpı birinciye aynen yaz. Peki, şimdi x yerine de eksi 3 mi yazın diyor, yazalım. F'de eksi 3 olur. F'de eksi 3 2 idi. Artı. Eksi 3 yazarsam f'in türevinde eksi 3 olur. O da eksi 1 bölü 3'tü. Çarpı. Eksi 3 yazarsam artı 3 gelir burası da. 3'ler gitti. 2 eksi 1'den 1 bir kaldı. Sorumuzun cevabı. Evet. Burada duralım arkadaşlar. 52 dakika oldu. 21'e geçmeyeyim ben hiç. Bundan sonrakileri de diğer videomuza saklayalım tamam mı? Diğer videoda devam ederiz. Burada duralım şimdilik. Hadi öpüyorum hepinizi, kendinize iyi bakın.